<Gülüyor> Ey <Eyviz> zübillahimineşşeytan alçayım. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Kader konusunda kısa bir çalışma. Önce kaderle ilgili bilgi vermek istiyorum. Dilimin döndüğü kadar. Her şey insandan mı? Her şey Allah'tan mı? Bir insan düşünecek Ona A yemenine ya da B yemenine ya da C şıkkına gidebilir. A şıkkına gittiği zaman kaderi farklı, B şıkkına göre kaderi farklı, C şıkkına göre giderse farklı olur. Oyna kader anlayışı. Yani insanlar seçtiği cüz'ü iradeye göre kader olur. Ve Allah bunu gelecek ilmiyle hangi seçimi yaparsanız yapın, Allah bilir ezeli ilmiyle bildiği için suç Allah'tandır denemez. Örnek olarak Covid hastalığının sebebi biziz. Biz seçtiğimiz cüzci adalar birleşmiş, bu cezayı hak etmişiz. Allah bize zulmetmektedir. Onlar kendi kendilerine zulmetmektedir. Ayet açık ve net olarak yazıyor. Peki her şey Allah'tandır deyince içi, içine açarsan ne olur? Şöyle ki Allah iyi yaratmış. Kötüyü de yaratmış. Kötüye gitme demiş. O zaman insanlardan iyi olanlar bu kötü bir varlık ya da nedenlerden dolayı daha iyi duruma gelir. Kötü insanlarsa, kötülüklerinden dolayı, kötülüklerinden dolayı, bu kötü varlıkların vesayetinden dolayı kötülüğe daha çok batır. Bir balık düşen, balık ben harada yaşıyorum, özgür olacağım diyebilir mi? Amerika birleşik devletleri. Ben özgür davranıyorum desene. Gerçekten özgür mü? Değil. Onlar kadınların ilah eline gelmiş, başka şeyleri put hali getirmiş, onlara bağlı olarak yaşıyor. Özgürlük demek, Allah'ın sınırlarına bağlı olarak, kendi cüzdüğü iladiyemize göre hayat sürmektir. Örnek olarak, biz dünya atmosferinde çıkarken, herhangi bir güç olmaksızın çıkabilir miyiz? Allah'ın sınırlarına bağlı olarak diğer konularda serbest cüz-i irademizle kader oluşun. Kader konusundaki kısa bir çalışma şu şekilde olmaktır. Bu çalışma hadise göre kader konusuna fazla girmemek gerektiğini bilmediğim zaman yapılmıştır. Kader konusunu açmayın. Yani kader hava tahmini gibi gelecekle ilgili tahmin yapılabilir. Bu şeyli manzara manzara ilgisi yok. Ayete göre geçen bir ayette Allah der ki bir milletin düşüncelerini değiştirmediği takdirde o milletin kaderini değiştirmez. Bir milletin düşüncelerini ise taptığı putlar meydana getirir. Örnek olarak kişi bazında biri paraya tapıyorsa o kişi paranın kulu olacak ve ona göre kaderi olacaktır. Paraya tapan diğer insanların başına gelenler onun da başına gelecektir. Bir millet ise taptığı putları büyükten küçüğe sıralarsak sonra daha önceleri hangi ülke bu putlara tapıyor diye araştırırsak ve doğru olarak eşleştirirsek eskiden yaşamış o milletin başına gelenler aynı putları tapan o ülkenin de başına gelecektir denebilir. Bir şartı da var, o da tarih kitaplarının doğru yazmasıyla da. Bunlar hareketi hava tahminle ne, ne derece tutuyorsa gelecek hakkındaki tahminde öyle olur. Biz ise incelememin sonucunda Babil denilen ülkenin taptığına tabiyorum çıktı. Bir iki örnek verip tut konusundan çıkacağım. Putları daha fazla dinlemek istiyorsanız Kurban'ın ve sayı ispatı ve perdenin gözdeki perdenin put kırmadan küfre girmeden açılması için fil, fil, o filmleri izlemeniz gerekir. Bavi'nin en büyük kutu barış ve güvenlik ile olduğunu gördüm. Bizim de zannedildiği gibi Asuks ise en büyük ilah görünmüyor. En büyük ilah bizde de barış ve güvenlik ilahı. Eskiden babinde barış ve güvenlik ilahı. Simgesi bu Şimdi de bu ay veriliyor. Zannediliyor ki boğa ay kan dökülünce barış gelecek Diğer bir cüngesi ise yuvarlak içinde Y harfidir. Bunlar kendilerini barışçılar diye takdim ediyorlar. Örnek verecek olursak, Ece Elbakan döneminde Kıbrıs'a barış harikat düzenledi. Barış için savaş Doğru düşünce savaş. Barış için yapılmaz, Allah için yapılır. La ilahe illallah yaymak için savaş yapılıyor. Irak'a giriliyor ve alınmak isteniyor. Barış için. Kürtlerin bir bölümüyle savaş yapılıyor, barış için. Doğrusu kelimatullah için savaş yapılır. Kürtler parti kuruyor, barış ve damgası partisi. Önce niye? barış. Halbuki doğrusu Allah'ın hakkıdır. Her hareket Allah için yapılmalıdır. Babil'in ikinci ilahı milli şef, bizim ise milli şef ve bunun gibi milletçiliği ön plana alan düşüncelerle ülkenin doğru ülkenin korunacağı düşünüyor. Doğrusu kendi milletimizi başkasından, milletlerden üstün görmek değil, ümmeti birleştirmek kafirden üstün görmektir. Kut kırma metodunda bunun doğru olduğuna dair açık ve net ifadeler var. Ne barış ve güvenlik ile ne milliyetçilik söylemenin ispatı yoktur. Bizim var. Ümmet-i Muhammed'in ispatı var. Eskiden Babil'de ne Atatürk ne de Yunan'ı var. var. olan milliyetçilik söylemeydi. Babil'in bir ilahı su ilahıydı. Peki bizim ilah, ülkemiz suya tapıyor mu? Suya tapıyor. Şöyle ki, belgesel filmlerin arasında deniliyor ki, sudur hayat veren, bize hayat veren. Şu mu? Bize hayat veren Allah olduğunu nasıl unutulabiliyor insan? Babilerin diğer ilahı gökyüzündeki gezegenler. Peki bizde nasıl tapıyoruz gezegenlere? Bizdeki astro adı yıldızlarla hayat arasında ilişki kurarak sen şu burçlarsın, sen şu burçlarsın diye başına gelecek. Şunlardır denmektedir. Doğrusu gezegenler günümüzü bulmaya yardım eder ve bizim için süs olarak yaratılmıştır. Allah bize Ayet ve hadislerle böyle açıklamıştır. Korku şu neden ve sonuç. Formül Korku şu. Neden ve sonuç arasındaki ilişki dışında tek güç vardır. O da Allah'tadır. Yoksa yıldızlarda değil. Babil'in diğer ilahlara örnek Spor ilanları Bizde karşılığı Cep Herkül, Naim Süleymanoğlu, futbol takımları ve Yıldız diye lanse edilenler dikkatle bakarsanız sahaya bir tapınak gibi kuşlar notluyor ve futbolcular ya sporcular tut haline dönüştürüyor. İlk boks ve bunun gibi Babil'de sa sağlık ilahları bizde sağlık öne çıkararak olarak sağlık alanında ilah haline gelenler mezarlar yüksek gelerek Babil'de de bizde de öyle ilah haline getirmiştir. Bince hocalar medet eklerek Cinci Hoca'nın büyüğü yapmasına ön ayak olarak ilah gelmesi Babil'de de hem de bizde de vardır. O da ilahları. ne uymak zoru değildir. Bizim o zamanız peygamber ya da ayak anımsa yani annelerimiz. Filozoflar Mavi ve bizdeki ortak ilahlardandır. Zevkleri ilah gel geldi. Ataların geçmişlerin yolunda diyerek atalar iki ülkenin ortak ilahı aynadır. Adınların ilah haline gelmesi ülke, ülkenin ilah haline gelmesi demokrasinin filan bayrak ve isame olmayan sembollerin ilahları iki ülkenin ortak değerleridir. Reinkarnasyon, şeytanın insanlarla dalga geçmesidir. Babil de de vardır bu Kuşlar, kediler, balinalar, eskiden Babil'in şimdi bizim insanımızın Bazılarının putudur. Put nasıl oluyor? Allah bırak dedi köpek, balina, kuşlara. Sığınırsak, al sana put. Ya da fakir köpleri yiyeyenler varken onlara yardım etmek, onlara öncelikle saraya koymak, öncelikle sevgi sıramızı bozarsak o put olmuş olur. Şunu yarattım diyerek kendini putlaştırma diyorlar ki bu mecazi anlam. Ama altındaki İslami düşünceye bakacak olursan inançta bir şey yok. Allah'a er ya Allah'a gelenlere tamam inandım diyeceğiz, inandın diyeceğiz. Ama içine açıp da baktığımız zaman ayet vesaire mix, mix. Allah bütüne inanacaksın. İman, ayet ve inanacaksın. O zaman şöyle soralım. Hayatımızda ne kadar ayet var? Sahih hiç sorma. Şunu yarattım diyerek kendini kutlaştırma ve pozitif enerji diyerek neden sonucu arasındaki ilişki koymadan, kırmadan kutlaştırma. Yani yeni değil, Babil'de de vardı. Diğer sahte ilahlar, önceki açıklamalarda vardı ve bunu açıklama, açıklamalar zannedildiği yeni değil. 1980'li yılların düşüncesi olup milletimiz asa fikir değiştirmemekte de olup ülkenin kaderinden haca mancağını gösterdi. Kaderin değişmesi için bir milletin fikirlerini değiştirmesi için. Fikirler o kadar kolay değişmez. Sonuç olarak eğer Babil'in taktığı kutları tarihi doğru yazıyorsa başımıza onların başına gelenler gelecek denebilir. Babil'e Kürtler yıkmamıştır. Biz de Kürtlerin bazısını yıkmayacağız. Yıkacağını zannetmeyin. Babil'e doğudan Persler yıkmış. Üstten ihanet edilmiştir. O halde biz de İran ve içimizden ihanetle yıkacağını, yıkılacağını söyleyebiliriz. Bunu engellemenin yolu, düşüncelerin milletçe değişmesidir. Ama zannetmeyin, bu o kadar kolay. Çünkü kader ağlarını örüyor. Daha sonra ne olacak dersen, Babil'in tarihine bak. İkinci Babil tarih. Ayrıntılı bilgi istersen, iletişim, kurabilirsiniz. Hemen bunu canlı yayına geçebilirsiniz. Bunlara birebir cevap vermek isterim. Bundan daha fazla bilgi verebilirim. Teşekkür ederim arkadaşım. Sonuna kadar izleyelim. Allah hepimizi fiyade cennetinde buluştursun.